Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, 2017, Cilt 4, Sayı 1. Orta ve Doğu Avrupa'da Siyasal Rejim Değişimi ve Medyanın Dönüşümü. Sevgi Can Yağcı Aksel. Bir ülkenin sosyoekonomik ve siyasal düzeni, o ülkenin iletişim politikalarının oluşturulmasına zemin hazırlar. İletişim sistemlerini analiz etmekse, aynı biçimde sosyoekonomik yapıyı ve siyasal düzeni anlamaya olanak tanır. Medya sistemleri de toplumdan topluma ve aynı toplum içinde de zamanla değişiklikler gösterir. Aynı toplum içinde meydana gelen büyük dönüşümlerin temel etmenlerinden biri, siyasal rejim değişimleridir. Buradan hareketle bu çalışmada, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılışından sonra, Orta ve Doğu Avrupa Cumhuriyetleri'nin, Batı Avrupa'ya entegrasyon ve çok sesli medya sistemine geçiş sürecinde yaşadıkları sorunlar, tarihsel ve betimleyici bir perspektifle ele alınmıştır. Niteliksel analizlere dayanan makalede, Rejim değişimi sürecinde, bölgenin ve başta televizyon yayıncılığı olmak üzere medyanın geçirdiği tarihsel dönüşüm, Anglo-Amerikan literatürünün yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa literatürüne yaslanarak ele alınmıştır. Kültürel açılım, hepçillik ve seçkin sanatın düşüşü. Türkiye-Avrupa karşılaştırması. Irmak Karademir hazır. Semi Purhonen. Güncel birçok çalışma kültür ve sanat alanındaki sınıflandırmaların önemli yapısal dönüşümler geçirmekte olduğunu öne sürer. Kimilerince bu süreç yerleşik köklü, established, sanat tanımının sınırlarının yeni ortaya çıkan emerging, sanat alanlarını da içerecek şekilde geçirgenleşmesini içerir ve bu sebeple kültürel açılım olarak tarif edilir. Kimilerince ise beğeni kültürleri arasındaki hiyerarşinin esnekleşmesini içerir ve kültürel hepçillik kavramıyla açıklanır. Sunulan bu çalışmada 6 Avrupa ülkesinde yapılan ve 1960-2010 arasında gazetelerde yayınlanan kültür-sanat haberlerinin içeriğini inceleyen bir araştırmanın verileri kullanılarak şu sorulara cevaplar aranmaktadır. Yayınlanan haberlerin ve eleştirilerin kültür alanlarına göre dağılımları nasıldır? Zaman içerisinde köklü alanlarla yeni ortaya çıkan alanlara gösterilen gazetecilik ilgisi değişmiş midir? Belirli bir sanat alanının alt türleri arasındaki hiyerarşi, Örneğin klasik müzik-pop müzik ayrımı öngörüldüğü gibi giderek azalmakta mıdır? Avrupa örneklerinde kültür açılımından ziyade kültürel hepçilleşme tezinin açıklayıcı olduğu yörüngeler tespit edilmiştir. Türkiye'de ise diğer ülkelere kıyasla yeni ortaya çıkan alanlara ve popüler türlere yoğun ilgi olduğu görülmektedir. Sonuç kısmında bu ilginin bir açılım ya da hepçilleşme olarak okunup okunamayacağı sorgulanmıştır. Haberlerde kullanılan ölü beden fotoğraflarının alımlanması Didem Tuncay. Bu çalışmada ölübeden gösteren haber fotoğraflarının okurlar tarafından nasıl alımlandığı incelenmektedir. Çalışma Türkiye'deki ulusal gazetelerin internet sitelerinde 2015 yılında yayımlanmış 6 fotoğrafa ilişkin farklı sosyodemografik özelliklere sahip 10 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler katılımcıların cinsiyetlerinin, yaşlarının, eğitim düzeylerinin, mesleklerinin, kişisel deneyimlerinin, ideolojik görüşlerinin ve dini inançlarının fotoğrafların alımlanmasında farklılık yarattığını göstermiştir. Bununla birlikte, katılımcılar tarafından ölü beden fotoğraflarına ilişkin çizilen etik sınırlar bulunduğu belirlenmiştir. Katılımcılar, ilk anda çok rahatsız edici buldukları fotoğraflara bakmayı ve bu fotoğraflarla ilgili kapsamlı anlam üretmeyi de reddetmişlerdir. Çalışma, haberlerde ölü beden fotoğraflarının kullanımı konusunda yeni bir tavır geliştirilmesinin gerekli olduğu iddiasındadır. Televizyon haberlerinde Suriyeli mültecilerin temsili Veli Boztepe Türkiye'de mültecilerle ilgili misafir yaklaşımı üzerinden üretilen olumlu söylemler, mültecilerin kalıcı olduklarının anlaşılmasıyla birlikte yerini olumsuz söylemlere bırakmıştır. Mültecilerle ilgili olumsuz algının kamuoyunda yaygınlaşması, diğer toplumsal dinamiklerin yanında televizyon başta olmak üzere haber medyasındaki temsillerle de yakından ilişkilidir. Bu çalışma, mültecilerin televizyon haberlerindeki temsil biçimlerine odaklanmakta, bu temsil biçimlerinin toplumda var olan egemen söylemleri ne ölçüde yeniden üretip güçlendirdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, büyük sermaye gruplarına ait olan ve yeni liberal ideolojiyi temsil eden Show TV ve Kanal D, dini söylemlerin yaygın olarak kullanıldığı yeni muhafazakar ideolojiye sahip Kanal 7 ve Sol ideolojiye sahip Halk TV ana haber bültenleri örneklem olarak seçilmiştir. Söz konusu ana haber bültenleri Teun Van Taik'ın eleştirel söylem çözümlemesinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, farklı ideolojik konumlarına rağmen televizyon kanallarının dışlayıcı temsil biçimlerinde ve sorunlu söylemlerde genel olarak benzeştiklerini ortaya koymaktadır. Ancak yine de kanalların ideolojik çizgilerini yansıtan bir takım temsil biçimleri ve söylem unsurlarını ürettikleri de görülmektedir. Medya Arası Gündem Belirleme Araştırmalarında Bir Yöntem Uygulaması Hürriyet Online ve Twitter Örneği Gizem Melek. Günümüzde ana akım medyayla sosyal ağlar arasındaki ilişkiyi doğru ve sağlıklı bir biçimde anlamak gitgide daha büyük bir önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bu ilişkiyi en iyi ve sağlam şekilde anlayacak ve test edecek bilimsel yöntemlerin bilinmesi ve uygulanması da ciddi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle kaleme alınan bu makalede daha önce Amerika'da yapılmış bir araştırma model alınarak Hürriyet Online ve Twitter gündemleri arasındaki ilişkiyi anlamak üzere tasarlanmış, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş bir çalışmanın yöntemi ve analizinin detayları anlatılmaktadır. Böylelikle dünyada kullanılan yöntemlerin Türkiye'de daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması, kuşkusuz Türkiye'deki gündem belirleme literatürüne büyük katkılar sağlayacak ve bu alanda yapılan çalışmaları güçlendirecektir. Aşkın tüketim kültürü üzerinden yeniden anlamlandırılması Markafoni Örneği Süheyla Ayvaz Aşkla tüketimin anlam açısından birbirini ikame edişiyle reklamcılığın ve reklam nesnesinin bu durumu yeniden üreterek taze tutması bu çalışmanın odak noktasında bulunmaktadır. Bu açıdan aşkla tüketimin nasıl ve hangi yönlerden bir araya geldiği ya da benzeştiği, aşkın doğasında metalaşmanın varlığı yokluğu, Tüketim toplumu bireylerinin gündelik hayatlarında aşkın satın alınabilen bir nesneye dönüşümüyle tüketme eyleminin aşklaşmasının mümkünlüğü üzerine eğilecek bu çalışmada, Marcofoni'nin Rastgele seçilmiş 3 reklam filmi inceleme nesnesi olarak belirlenmiştir. Her alışveriş bir aşk, ana sloganına sahip bu reklam filmleri tüketim aşkı teması özelinde Roland Barthes'ın mid kavramı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bununla birlikte reklamları düş dünyası olarak betimleyen Jean Baudrillard'ın bu görüşünden hareketle, Marcofoni'nin tüketim aşkına biçtiği düşsel mekanlar yine mit kavramı rehberliğinde değerlendirilmiştir.